Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Şubat ayı hareketli bir ay. Seyahatleriniz olabilir, girişimleriniz olabilir. Bu ay yeni şeyler öğrenmeniz, ufkunuzu genişletmeniz mümkün görünüyor. Aya güçlü bir yeni ayla başlayacağız. 1 Şubat'ta Satürn'le birleşen Kova Burcu'nun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay 3. evinizde doğuyor. Satürn etkisi biraz hayata ciddi bakmanızı gerektirebilir sorumluluklar öne çıkabilir ee, bazı kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz hangi alanlarda olabilir belki seyahatlerde bir gecikme olacak eğitim alanında bazı gecikmeler olabilir kısıtlamalar olabilir iletişim alanlarına dikkat etmek lazım bu yeni ay döngüsünde işte kullandığınız telefonunuz bilgisayarınız elektrikli elektronik araç gereçlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ya da bunları yenilemeniz gerekebilir yani bunun gibi bir etki söz konusu ama ticari konularda bir sorumluluk almanız Belki bir anlaşma sözleşme yapmanız bir eğitime başlamanız mümkün bu yeni ile beraber kardeşlerle de ilgili konular aktif yakın çevrenizde olup bitenler de sizi etkiliyor Belki kardeşlerinizle ilgili temalar ön planda olacak ayın genelinde 15 Şubat'a kadar da bu yeni ay gündemimizde olacak Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu sabit burçlarda bulunuyorsa özellikle tabii ki bu etkiler daha da artacaktır e, kova aslan boğa ve akrep burçları bu yeni ayda en güçlü etki alıyorlar Sizin de kişisel haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bunları 8 16 derece olarak da değerlendirebilirsiniz bu aralıkta e, yeni ay sizin için güçlü olabilir Evet e, Merkür resursu artık tamamlanıyor 5 Şubat'ta oğlak burcunda ileri harekete dönecek 15'ine kadar Olak Burcu'nda 15'inden sonra ise Kova Burcu'nda ilerleyecek Venüs ve Mars Oğlak burcunda birlikte hareket edecekler bu ay. Yani ikinci evinizde aslında şöyle bir gezegen birikimi var. Bu da bu ayın genelinde finans ve para konuları, işte bütçenizle ilgili konuların, gelir gider dengenizle ilgili alanların daha fazla dikkatinizde olduğunu da işaret ediyor. Geçtiğimiz ay yaşanan Merkür retrosu ve Venüs retrosu parasal konularda gecikmeler, sıkıntılar yaratmış olabilir. Bu ay gezegenlerin düzelmesi artık bu parayla ilgili konuları, sorunları çözmek için daha fazla mücadele harcayabileceğiniz de işaret ediyor Mars burada enerji getiriyor size para kazanmak için bir çaba gösteriyorsunuz ve tabii ki geri dönüşlerinin de artık e, olması hani biraz daha sizi memnun etmesi mümkün özellikle ayın 18'inden sonraki dönemde e, Venüs'ün Mars'ın birleşmesi ve parasal alanda bazı e, şanslı gelişmelerin olması mümkün e, Jüpiter'le Uranüs arasında da güzel bir açır söz konusu olacak bu da size şans getirebilir özellikle parayla ilgili konularda destekler alabilirsiniz ve ayın ona 16'sına geldiğimizde 27 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek bu Dolunay dokuzuncu evinizde sizin için asla keyifli bir Dolunay Ateş elementinde olacak enerjinizi motivasyonunuzu arttırıyor e, yurtdışı konuları uluslararası konular buralarda bazı hedefleriniz varsa bu Dolunay Evet artık şartları netleştirebilir. Yani yurt dışında belki gitmek istiyorsunuz, bir seyahat istiyorsunuz, yurt dışında okumakla ilgili planınız var, yurt dışında çalışmak, yurt dışında yerleşmek ya da uluslararası alanda faaliyetler içerisinde olmak istiyorsunuz. Burada bu dolunay içinde bulunduğunuz şartları netleştiriyor ve belki bazı hedeflerinizi gerçekleştiriyor. Artık bir sonuç alma dönemindesiniz. Üstelik bu ee, Dolunay sırasında Venüs'te Mars'ta güzel bir kavuşumda olacak. Yani bu Dolunay size parasal anlamda da güçlü etkiler getirebilir. Bu bir iş bağlantısı olabilir. Aynı zamanda hukuksal bir başarı olabilir. Yani beklediğiniz bir e, yasal belki bir sürecin sona ermesi bunun sonucunda bir paranın elinize geçmesi mümkün e, akademik konularda başarılar olabilir yolculuklar zaten bu dolunay Aslında Şubat ayının genelinde yolculuklar alanında Siz daha şanslısınız seyahat etme olanağınız yüksek görünüyor ve bu e, dolunay size yeni ufuklar da açabilir vizyonunuz genişleyebilir yani özgüveninizi cesaretiniz de arttırdığı için belki yeni hedefler belirleyeceksiniz kendinize lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu özellikle sabit burçlarda işte o zaman bu dolunayın sizin için bireysel etkilerinin çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz Evet 18'inden itibaren Güneş balık burcuna geçiyor ve artık ayın 18'inden itibaren daha çok duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek isteğiniz artıyor ve ailenize, yuvanıza, özel yaşamınıza, evinize yönelebilirsiniz. Ve buralardaki faaliyetler özellikle ön plana çıkabilir. 23-24 Şubat Mars, Neptün, Venüs, Neptün olumlu açıları da özellikle belki aileden bazı destekler alabileceğinizin göstergesi. Bir paraya ihtiyacınız var. İşte ailenizin destekleri olabilir. Ya da bir mülkü, bir gayrimenkulü satmak istiyorsunuz kiralamak istiyorsunuz ve bununla ilgili bir gelir elde etmek istiyorsunuz bununla ilgili yardımcı olabilecek açılar var gökyüzünde Aslında ayın 20'si ile 24 arasında buralarda hızlı gelişmeler olabilir Evet, 25-26 Şubat merkür uranüs karesi biraz sert bir açı ama sizi çok fazla etkilemiyor. Hava şartlarında hızlı gelişmeler yaratabilir. Bazı elektrik, elektronik araç gelişlerde sistemlerde arızalara, kısıtlamalara yol açabilir. Kazalara ve sakarlıklara yol açabilir. Sabırsız ve dürtüsel olmamak gerekiyor. Daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Özellikle ayın 25'i ve 26'ı civarında. Ayın geneline baktığımızda bu ay hareketli bir ay. Seyahat imkanlarınız var. Yurt Dışı bağlantılı bazı amaçlarınızı ulaşabilirsiniz. hukuksal bir işiniz çözümlenebilir. Eğitimle ilgili yeni girişimleriniz var ve ay boyunca özellikle iş ve ticari hayatınızda yapacağınız para kazanmaya yönelik bazı çabalarınız da ayın 18'inden sonraki dönemde daha fazla desteklenebilir. Geçtiğimiz ay yaşadığınız parasal bazı sıkıntıları bu ay çözmeniz biraz daha hani rahatlamanız mümkün görünüyor sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.